Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. YKS'ye son 30 gün kala neler yapılmalı? Buyurun videomuza geçelim. Hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt size ne anlatılması gerekiyorsa onları anlatacağım ve gideceğim. Yani zaten az zamanınız kalmış. Şu an bile boş yapıyorum. Hadi hemen videomuza devam edelim. Öncelikle çıkmış soruları çözeceksiniz. YKS ve ÖABT sorularını. Derece istiyorsan ÖABT sorularını mutlaka çözmen lazım. Öğretmenlik alan bilgisi sorusunu hatırlamıyorum. Testi mi? Ne öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum. Neyse onları çözün. Çünkü oradaki sorular gerçekten kaliteli. Zor sorular. Eğer ki ÖABT'deki soruları rahat çözebiliyorsanız. Ki çözmenizi isterim açıkçası. Sınavdaki soruları da daha rahat çözeceksinizdir emin olun çünkü o sorular YKS'ye göre daha zor orada zorlanırsanız YKS'de o kadar zorlanmazsınız merak etmeyin. Günlük deneme sayınızı arttırın. Bir tane TET mi çözüyün artık bir tane AYT da ekle yanına. Günlük TET ve AYT çözmeye başla artık çünkü zaman daraldı bu zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Araya ekliyorum pes etmeyin pes edenler... Kaybedenler olacak, haberiniz olsun, unutmayın. OGM materyal sitesindeki testleri çözün, oradaki testler de önemli. Çünkü Meb'in kendi yayınlamış olduğu testler onlar. Oradaki sorular bazen kolay geliyor, gerçi çoğu zaman kolay ama en azından bir göz gezdirin, çözmedim demeyin. İşinize mutlaka yarar. Her gün çeşitli derslerden branş denemeleri çöz, genel denemeler dışında. Yani bugün TETA'yı denemesi çözsün, eyvallah. Bunun yanına bir de şey ekle. İşte fenle sosyal denemesi ekle, ne bileyim, Türkçe denemesi ekle, Türkçe denemesi olmasa bile fen sosyal denemesi ekle, matematik ekle, bunları ekle ki en azından branş denemelerinden de sağlam bir şekilde eksilerini gör, analizlerini yap, çalışmalarını ona göre sürdür. Bitiyor sınavı 30 gün değil de sınav yarımmış gibi çalış. Yani 30 gün düşününce biraz rahatlıyorsunuz, belki az rahatlıyorsunuz ama. Yarın gibi düşünüp çalışırsanız çok daha iyi çalışacağınıza eminim. Konuları bitirdiğin derslerden soru bankası çözmek yerine artık denemelerle ilerle. Deneme çöz, denemeden eksiklerini gör, ona göre çalış. Deneme çözmeyip sadece soru çözmeyle devam edersen şu an sıkıntı. Deneme çöz ki analizlerini yap, eksik konularını çalış. Hızlı tekrar videoları izle ama nasıl? Eğer ki o dersi hiç çalışmadıysan hızlı tekrar videosunun sana pek bir katkısı olmayacak. O dersi bitirdin, daha önce çalıştın, bitti o konuları. Ondan sonra hızlı tekrar videoları izleyebilirsin. Bunun sana baya bir katkısı olacak. Unuttuklarını hatırlamana yardımcı olacak. Son olarak map kitaplarını mutlaka okuyun abi. Yatıcan mı? Yatmadan yarım saat önce aç oku. Hani aklına gelmeyen konularım aç map kitaplarından oku. Elinde telefon var. Bilgisayarım var. Yani oku aç indir. Oku zaten e, ücretsiz bir şekilde sunulmuş sizlere indirebiliyorsunuz. İndirin okuyun. Baya bir katkısı olacak. Niye diyeceksiniz? Map'in zaten kendi yapmış olduğu sınav değil mi bu? Bu kadar. İşte bu kadar. Yani çok da uzatmanın bir manası yok. Zamanınızı çok giymeyeyim. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. İşinize yararysa abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.